1 Nisan 2020 ve şu anda Uncu Bozköy'deyiz, evet. Manisa'dayız. Manisa'dayız ve e, Kiraz Bölgesi'ndeyiz. Efendim bir kere tanıtır mısınız? Kiraz üreticisiniz. Ben e, Kiraz Üretici Özkan Çotuk. E, yaklaşık 40 seneden beri bu işle uğraşıyoruz. Siz efendim? Ben Mesut Özer. 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çok güzel. Siz de kullandınız rekor gübre, sıvı yaprak gübresini. Ilk defa kullandık, Biz kullandık. de ilk defa kullandık. Evet, çok güzel. <gülüyor> denene sabah Şimdi rekor gübre, yaprak gübrenin kullandığı yerler gezdik bugün. Öncelikle konumuz bugün çiçek tutumu. Ondan sonra döllenme, göz sağlığı. Bunlarla alakalı gezeceğiz. Baktık, bir sürü yeri gezdik. Evet. bu kullandığımız bir ağaç cinsimiz nedir? Ne görüyorsunuz şu anda? Bu biz bunu döllleyici olarak ağaçların çoğu bizde salihli olduğu için hı hı. bir iki tane döllleyici olarak koyduk dev Evet. Dediğimiz bir çeşitimiz bu. Hı hı. Bu erkenci biraz daha önce tutumu ve çiçek tutumunu bir lütfen gösterelim. Gelin şöyle. Homojenliği. Ne fark var diğer yerlere göre? Yani renginden tutunda. E, bir sürü, gerek Napolyonlar gezdik, gerek evet. sahilleri gezdik. Açmış olan Napolyonlar da şu an var zaten. Hani çiçek şekli nasıl burada? Çiçek şekli daha açık, daha toplu olarak daha homojen. Hı hı. Ayrıca etten kar beyazı dediğimiz bir beyazlık verdi. Komşunun baktığımızda hı hı. kirli beyaz gibi dururken hı hı. bizimkinlerde daha kar beyazı bir görüntü var. Peki arıların ilişkisini gördük bir de genelde? Evet, eee Diğer tarlalarına gezdiğimizde evet. Dörleyici arı dediğimiz arılarımız Bizim bahçeye daha çok uğruyor Dörleyici olmayan diğer küçük arılar da Bambu arısı gördük az önce Kaçtı kamerada. gitti biz buraya gelince şu anda Şu şeyi bir güzel çekelim kamera Şu ağacı bir güzel göstersin şöyle tuttum çünkü Çiçekteki kalite homojenlik Yani homojen bir açım var burada evet. Önemli olan burada bu yani homojen Açmayan bir göz kalmış mı şu anda Kalmamış 199 açılmış yani ha Çünkü gelelim gösterelim böyle Güzelce şöyle kamerayla bakın şu şu böyle şu düzgünlüğü alalım verelim yani, şu düzgünlüğü verelim böyle. Şunu görüyor musunuz? Sanki e, şey gibi olmuş böyle. Hani borularla fırça temizliği yapıyoruz ya böyle evet. şey. Bu, <gülüyor> gelin buketli gibi. evet evet gelin al. <gülüyor> Öyle demeyin sonra gelin buket olarak almasınlar. Şöyle gelelim. Tabii ki gösteriyoruz. Şöyle gelelim şuradan da alalım arkada çok güzel. Şu görüntü düzgünce verelim. Bu tam güneşe karşıya ekleyelim. Doğuş şu anda çok güzel. Doğuş çok güzel. Zaten iklim peki nasıl gidiyor bu arada? İklim geçen sene nazaran bizim burada geriyiz. Neden geriyiz? Hava şartlarından dolayı, bir sıcak bir soğuk ki Hı. yani gördüğümüz kadarıyla sıcak soğuk şeyinde sitesinde almış gibi gösteriyor bu ağaçta. Evet. Sahilileri de açtığı zaman daha net. Şimdi sahilileri geleceğiz. de birazdan izleyeceğiz, ee, geleceğiz. Hem siz de Bir de ne gördük, bir sürü bahçe gezdik, geziyoruz. Arazi engel olduğu için gezmek kolay değil kamerayla. Aynen öyle. Evet. İşte bizim burada kiraz biraz çeşitlerimiz fazla olduğu Hı -hı. için her kiraz ağacının kendine has özelliği var. Evet. O yüzden şu an yani kiraz ağacına göre konuşuyoruz, Hı -hı. cinsine göre. Dediğiniz gibi bu devallara şu an çok güzel bir açış da. Bunu rekor gübreyi siz açmadan önce, evet, e, tomurcuk açmadan e, bir hafta önce kullandınız. Zaten atalı bir hafta oldu, 6 gün, gün oldu. 8-9 gün, falan. 9 gün oldu diyorsunuz, çok güzel. 9 günde saradı fayda bu haliyle. Gelelim e, salili kirazımıza şuraya hemen. Evet. Şuradan isterseniz çekelim şu taraftan. Burada ne görüyoruz e, şu anda? Gördüğünüz şey nedir? Hazırlığını yapmış homojen bir vaziyette. Evet. Topaklanmış. Hı hı. Yani patlamaya hazır. Hepsi birden. Hepsi birden patlamaya hazır. Şu gözlerimiz bir şekilde misin? Sen yani Şu gözlerimiz bakın. Yani şu an burada daha çok böyle tombul tombul nohut tabirini kullanıyorsunuz evet. siz? Yani sağla istemiş olduğumuz e, göz şişirip Birden açtırma evet. noktasında olduğunu görebiliriz. Uzaktan bakın burası daha güzel çıkıyor. Şu çiçekleri. Şöyle görüyorsunuz şöyle. Mesut Bey nasıl? Evet. Home, düzgün bir görüntü vermiş hali. Gerçekten. Sizin bahçenizde böyle açanlar. Evet benim daha aynı. Evet. Görüntü saatim. Görün, çok güzel. <gülüyor> bir manzaram. <gülüyor> <gülüyor> Gelelim. Şimdi burada önemli olan zaten homojenleştirme. Şimdi bu çok değil. Ee, bugün yarın zaten lap diye hepsi açacak yani. Zaten de öbürde öyle oldu yani. Evet. Evet. evet. Öbürde öyle oldu. Devam edelim. Şurada bir tane daha erken çağımız var. Evet oraya Ona da, da geleceğiz, bakacağız bakalım onda da, da aynı yapmış mı yani? Evet. Bu gözler daha şimdi burada yine gelirsiniz böyle, gelin böylece. Nasıl gözlerimizin şekli şu an gene? Şu yaklaştıralım. Şu gözdeki tombullu var. Kabarmış, tombullaşmış. Değil mi? Nohut gibi olmuş Nohut böyle. Nohut gibi olmuş, evet. Yani normal diğer yerler, şu üstten bakalım bunu gösterelim. Kameraman birazdan taklatacak. <gülüyor> Gelelim, nasıl şu göz? Evet. Harika bir hazırlık var. Şu şişkinliği görüyorsunuz, yani burada amacımız homojen açtırmak yani. Evet. Yani bugün e, homojen açtırmak amacımız öncelikle bu. E, sanırım bunu şu an sağladığını görüyorsunuz yani. Evet. Evet. Sağladığını görüyorsunuz. Şöyle devam edelim. Önemli olan sağlı kilaz bunlar da. Şöyle kamera gitsin istersen. Şöyle doa çeke çeke. Evet. Rakım burada kaç? Rakım. 400. Yok. 580 diyorsunuz. 500 evet. Gelelim şu yine gözümüze. Bakalım şöyle akuda hazır. Nasıl? Gel. Evet. Homojenleştirme yine olacak mı silice burada? Olacak. Yakından gösterelim şöyle. Bakın bütün gözler eşit boyda. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir eşitlik sağlamış. Yavaşça gösterelim. Bu önemli çünkü. Bizim en önemli bir konu bu yani. Şu an bir hafta 10 gün önce uygulandı ve ikinci uygulamayı da %100 çekti yapacaksınız. Tamam? Evet. Evet. Bu da saletli. Bu da sahili. Az önceki de saletliydi. Evet. Evet. %3 çiçekte tekrar atacağız. tekrar atılacak. Şimdi faydaları nedir dersek öncelikle sap uzatma konusunda yaprak gübremiz çok etkilidir. Ee, çiçek tutumu işte malum görüyorsunuz bakın. Şunu bir gösterelim. Bir konuşmaya gerek var mı? Bakın arı da dolaşıyor zaten. Arıları çekelim. Evet, arılar. Gördün mü abi? Evet. Ağrılarımızda bambu bak ha, bak bambu. yukarıda bak. bak gösterelim yakından gösterelim. Hakikaten girdi güzel güzel bu da kalibodur cinsi ağacımız cinsi kalibodur olarak evet. kullandığımız. Şu olay zaten bir kere bunu vermiş yani dölleme çiçek açma çiçek tutumu çok güzel. Şurayı güzelce gösterelim gene hava kararıyor şu anda. Görüyorsunuz burada çiçeklerdeki fark nedir? Yani açım şekli. Daha canlı duruyor. Çanak gibi açık. Çanak gibi açık. Genelde diğer başlık atılmayanlar nasıl? Kirli beyaz duruyor, daha sönük duruyor. Kapalı duruyor Kapalı biraz. Duruyordu. Bu ise açık duruyor. Yani arının daha kolay döllenmesi, artış şekil düzgünlüğü açısından da. Evet. Çünkü düşünün, bozuk çiçekte nihayetinde ister istemez her şey arızalı. İçerideki durum da arızalı. Bundan dolayı da rekor gübre yaprağı gübresini, bizim işte size evet. önerdiğimiz şey buydu. Hı. Çiçek tutumunu artırmak. E, sağ, bu şekilde e, meyve tutumunu artırmak, sap evet. uzatmak raf ve erkencilik sağlamak. Raf ömrü de e, rahatlıkla ya. da yani bölgenizin tabii raf ömrü de ayıp parlaklık yani. Parlaklık. Bugün yine burada göreceğiniz en parlak kirazı da yiyeceksiniz yani. İnşallah. İnşallah. Ee, Biz ikinci, ilk kez deniyoruz çünkü. Peki memnun kaldınız mı? Yani şu an doğuş olarak güzel. Evet. İnşallah ötekinlerde de memnun kaldık. E, daha daha doğuş bittiğinin evet. en önemli zamanı. Yani bize göre bugün bitkinin en önemli zamanı. Gördüğümüz şeyler az şeyler değil. Arıların daha çok gezdiğini gördük. Evet. Daha mojen bir şeklama gördük. İster istemez ikliminde bir de arızalı olduğunda sayarsak eğer Sancılı çünkü, bir iklimdeyiz evet. Sancılı bir iklim yani doğru söylüyorsunuz. O yüzden bu önemli. Ee, biz de takipteyiz zaten ama gayet içimiz rahat şekilde Şu an bunu görmüş olduk yani. Kamera şu çiçeği biraz da çeksin güzelce. Evet. Hatta şurada da çekeyim, fotoğraf çekeceğim şimdi kamera alalım, fotoğrafı alalım şöyle. Mesafeyi koruyalım Mesafeyi şöyle. koruyalım <gülüyor> Mesafeyi koruyalım şöyle. <gülüyor> Ondan sonra bunun dışında şöyle efendim. Endişeleriniz vardı. İsterseniz onlardan biraz konuşalım. Endişelerimiz vardı. Endişelerimiz. E, biz şimdi bu kadar tüccar gelir mi? Hı hı. Tüccar gelmezse iç piyasada hı hı. nasıl bir durumlar bizi bekler? Evet. Ondan da biraz tedirgin oluyoruz kiracılar evet. olarak. Ama şu var. E, ben size şunu söyleyeyim. E, bugün daha dün işte haberlerde duyduk. Dünyanın bazı ülkelerinde yavaş yavaş marketler yağmalamaya başlanmış. E, demek ki insanlar yiyecek bir şeyler. Çünkü bu sürecin e, şimdi hiç kimse... Bir ay sonra biter, beş ay sonra biter deme şansına sahip değil. Dolayısıyla bu süreçte en önemli konu tabii ki sağlık ama arkasından da gıda. Dolayısıyla bugün eğer burada her zaman olduğu gibi eğer bazı fırsatçılar devlet tarafından kontrol alırsa alınırsa bugün e, yoksa ihracat tabii ki açık olması lazım. Evet. Ama lakin e, biz böyle olmasa bile Biliyorsunuz ki bazen fırsatçılar her şeyi bozabiliyor. Bu noktada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ee, Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Hı hı. Şimdiden... E